Hemedan'a geldik. İran'ın Hemedan şehrindeyiz. Hemedan'ın bulunduğu yerin yakında bir dağ var. Alvan. Dağı. Şu anda o dağdayız. Yükseklik 2715 metre. Gördüğünüz gibi kar var. Fakat karın yanında da yemyeşit çayırlar var. Tam bir yayla havası. Hemedan aşağıda yanıyor ama burası serin, sakin. Bu tarafa gelenleri. Mutlaka gelmesi gereken bir yer.